Balanslı Gübene köyü Fışla Vali İshaveri ve Vali İshaveri faaliyetinde devam ediyor. Gayri dostlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları demokrasinin vazgeçilmez iki unsurudur. Siyasi partiler sivil toplum kuruluşlarını kapılarını kapatırsak topluma karşı kapılarını kapatmış olur. Biz AK Parti olarak Kurulduğumuz günden bu tarafa sivil toplum kuruluşlarıyla hep iç içe olduk. Onların istek ve istek ve arzularını dinledik. Değerlendirdik. Bunların yapılması gerekenleri Hızlı bir şekilde yapmak için gayret gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarının iç işlerine karışmadık. Bugün burada sizlerle beraberiz. Bundan sonraki süreçte de sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olmaya istişare etmeye devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki günlerde 14 Mayıs'ta genel seçim var. Genel seçimle bir ilişkin birkaç söz etmek istiyorum. Şimdi bir şirketi, bir tüzel kişiliği, bir belediyeyi, özellikle bir devleti yönetmek için askeri bulunması gereken birkaç özellik var. Bunlardan bir tanesi lider, güçlü, sözünde duran, İstikrarlı, güvenilir bir lider. Olmazsa olmazdır Dilerin yanında Güçlü bir ekip Tecrübeli, bilgili İlgili Derdi, ülke olan Vatan olan Bu içerisinde çalışabilecek sinerji üretebilecek Memlekete hizmetler Verebilecek bir ekip Çok şükür bunların hepsi bizde var Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sizden biliyorsunuz. Bizler AK Parti olarak, AK partiler olarak 21 yıldır bu ülkeye hizmet ediyoruz. Gerekli bilgi, birikim ve tecrübe çok şükür bizlerde mevcut. Bir taraftan bakıyoruz, altılı masal, altı tane cumhurbaşkanı yardımcısı, her birinin farklı öncelikleri var her birinin farklı bir vizyonu var, farklı bir bakış açısı var. Bunların devlet yönetiminde her birinin ortak bir noktada buluşabilmesi mümkün değil, değerli dostlar. Bunun sonucunda ne olacak? Kriz olacak, kaos olacak. Bir de bunlarla beraber ülkeyi seçime alabilmek için altını basa ve diğer birçok kişiye tabiz vermiş bir lider var. Bu dillerin altılı masayı, altılı Cumhurbaşkanı'nın yardımcısını ve beraberindeki diğer bakanları yönetebilmesi, ülkeyi yönetebilmesini biz mümkün olarak görmüyoruz. İnsana hizmet etmeyi, insana hizmeti kendine şiar edilmiş bir partimiz içindeyiz. O yüzden sevgili okul hiç yabancı sektör ve sevgili All oh. şehrimizin uzunluğuna milletvekili adayı olarak e, çıkmış buluyoruz. Çalışmalarımızı, gayretimizi bundan sonra süreçte e, bu sıfatımızı inşallah sürdürmeyi e, temenni ediyoruz. tabii bugün burada çeşitli sivil toplum farklı farklı alanlardan çeşitli sivil toplum derneklerimizden, dosylarımızdan, odalarımızdan hükümetli dostlarımızdan, abilerimiz buraya gelmişler. Ee, biz ilk başkanlığımız süre içerisinde e, yoğun teşkil mesel yaptık bir geldik, gittik, sohbet ettik, odalarımızın sorunlarını konuştuk. Efendime söyleyeyim, şehrimizin sorunlarını konuştuk. Bundan sonra süreç inşallah böyle olmaya devam edecek. Şimdi bir şehirde en önemli unsurlardan birisi aynı şehri paylaşıyoruz, aynı şehri yaşıyoruz, aynı şehrin sokaklarında geziyoruz. Aynı şehirde su ihtiyacı hissediyoruz. Aynı şehirde güvenlik ihtiyacı hissediyoruz. Vesaire vesaire bunların insani ihtiyaçlarla ilgili şeyler ve toplumsal ihtiyaçlarla ilgili şeyler e, sığıyla sayılabilir. Daha güzel, daha yaşanabilir, daha konforlu, daha güvenli bir şehirde yaşayabilmemiz açısından birbirimizle istişare İçerisinde hareketini ve istişareyle e, şehrimizle ilgili konuları, ülkemizle ilgili konuları konuşabilmek çok evden bir it Biz Uşak'ta bunu bugüne kadar değişik beraber gerçekleştirdik. Bundan sonra da inşallah 14 Mayıs halinden sonra Uşak'ta milletvekilliği görevi inşallah şansıma da tebliğebilirse ondan sonra Buradaki sivil toplum örgütlerimizle, onların sorunlarıyla hemval olup, e, onunla ilgili ciddi bir istişare süreci devam ettirilmesi gerektiğini canlı bölümüne dönüyorum. Bunu her bilgilerde söylüyorum. En son e, bundan yıllar önce ben de işte siyaset içerisinde yönetim kademesini değilken yine böyle e, işte sivil toplum örgütleriyle bir buluşma gerçekleştirmiş diyeyim. Ee, AK Parti'miz, o dönemde <gülüyor> ben o toplantıya e, İmanlar İnsan Yardım Vakfı adına, evet. onun yöneticisi olarak, yani birer derliğe yönetici statıyla katılmıştım, burada e, bulunmuştum, evet. öyle toplantıda. O gün partimizin genel başkan yardımcısı e, şöyle bir söz söylemişti, hiç unutmuyorum, sivil toplumun e, hareket ve talım ve davranışlarıyla ilgili, Gaziantep'le ilgili bir örneği vermişti. Gaziantep ilgili bir mesele söz konusu olduğunda Gaziantep'ten, Gaziantep İran'la Gaziantep Atatürk'ün şuje vereni <gülüyor> omuz birlikte ediyorlar. Yani siyasi fikir olarak, dünya görüşleri olarak birbirlerinden çok farklı da olsalar şehirle ilgili bir konu olduğunda hepsi birleşiyorlar ve şehirle ilgili tonla omuz mücadele ediyorlar. Şehirlerine böyle bir şey, yani şehir yararına bir şey kazandırması diyor. O gün. Öyle bir cümle bulunanmışlar AK Parti'mizin o dönemki genel başkanımız da Haluk İpek'i deyip. İpek. Şimdi gelinen noktada bu tavır, bu davranış aslında çok önemli. Ülkemizdeki konularda siyasi müdahasaları, zaten birebir oturduğumuz ortamlarda da efendim, değişik platformlarda zaten dileğiyle gidiyoruz. Yoğun bir şekilde bu konuları konuşuyoruz. Yani 14 Mayıs seçiminin önümüne, 14 Mayıs seçiminden sonraki süreci ee, sürekli konuşuyoruz herhalde. Ancak biz sivil toplum kuruluşlarının kendi temsil ettiği e, odalarında derleklerinde temsil ettiği vatandaşlarımızın sıkıntıları ile ilgili görüş ve e, önerilerini işte önemsiyoruz. Önemsedemiz gerekiyor. Vatandaş söz kötü olduğunda hiçbirimiz belki ne etni köpenine ne diline ne diline ne meslefine bakmaksızın Can havliyle ki düşmanla savaşırız, vatanımızı koruruz ve da böyle yapmış. Bu toprakları bize vatan kalmış. Bizler de düşen bu vatanı aynı şekilde istikbale sürdürüp el. Tabii seçimler şu öykü açacak önemli. Türkiye'nin geleceğinde bu vatanı, bu vatanımızı, bu milletimizi, 85 milyon kardeşimizi biz nereye götüreceğiz? Bu deli aday olan tüm parti genel başkanları bu ülkenin vatandaşları, Mutlaka hepsinin emelleri iyi olabilir. İyidir de. Öyle düşünüyoruz. Herkes ülkeyi daha iyi konuma götürebilir diye çalışıyordu. Şimdi biz tarihimize baktığımız zaman, en azından Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman şunu görmekteyiz. Daha çok nerede biz kalkınmışız? Bakıyorsun işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde kalkınmışız. Ve burada gerçekten de aşağı yukarı 3 bin, e, kilometre o günün şartlarda devri yolu yapmışız. ve çok fabrikalar yapmışız. Yani burada ne var? Hı. Siyasi istikrar. var. Yine geliyorsunuz işte 1950'lerde Adnan Menderes döneminde oyunuluk süreni söyle. Burada yine mesela yurdumuzun karı yolu ağlarıyla ölmüşüz. O dönemde de büyük katılımlar olmuş. Milli gelirimiz 300 dolardan 1000 Tam, e, dolar aracıkmış. Tam dolar bazında 3 kat altmış. Yine bakıyorsunuz özel dönemine, döneminde Yine o dönemde Türkiye'nin batıya açılması konusunda, altyapısının yapılması konusunda önemli merkezler kat edilmiş. Yine Recep Tayyip Erdoğan dönemine bakıyorsunuz. Gerçekten de işte yaptığımız numaralar, otoyollar, hızlı trenler, hastaneler, köprüler, barajlar bakıyorsunuz gerçekten de enerji alanında yaptığımız yatırımlar ve enerji kurulucumuzun üç katına artması gayri hesabı milli hasılamızın 230 milyar dolardan 780 milyar dolara çıkması gibi, diğer taraftan işte demokratikleşme, özgürleşme isharetlerinde ve kurulların, kişilerin haklarında elde ettiği haklar gibi pek çok daha hakların verilmesinde önemli mesafeler kaydedmişiz. Diğer dönemlerde hiç şey yapamamış mıyız koalisyon dönemi Hayır, onlar da yapmışız. Ama nispi olarak siyasi istikrarın sürdüğü dönemlerde kazanan Türkiye olmuş. Buradan şuna geleceğim. Evet, işte bir ülkede siyasi istikrar varsa, öngörülebilirlik vardır, yatırım vardır ve dolayısıyla da o geliş, o ülkede büyüme vardır, istisnizi azalması vardır. İşte Ak Parti, bir takım dalgalanmalar olsa bile, olsa bile aynı yatırımlarda ve milli gelirden ve Türkiye'nin büyümesinde çok önemli mesafeler kadeh dişler. Onu kimse inkar edemiz. Hatalarımız var mı? patalarımız mutlaka vardır yani. Yapmak istediyse yapamadıklarımız terimiz vardır ama mutlaka var. Bunların bir kısmı koysörlere, der ki dünya çocuklarında işte kolik gelir. 2008 ekonomik krizi gibi. Bu gibi şeylerden kaynaklanıyor olabilir. Bir kısmı, bir büyük bizim tercihlerimizden kaynaklanıyorlar. Der ki bizim aldığımız tercihlerden. Şimdi tabii ki biz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız daha tecrübeli. Şöyle Cumhur İttifakında şu var. Cumhur İttifakı'nda genelde siyaseti belirleyici olan Cumhurbaşkanımız mutlaka Devlet Bahçeli'den işte Cumhurbaşkanı Genel Başkanı'ndan diğer partilerden mutlaka görüş alışverişi alıyor ama şu geçtiğimiz işte Cumhurbaşkanı'nın sisteminde beş yıl boyunca hiç arkadaşlar Türkiye'de siyasi kriz yaşadık mı? Siyasi kriz odaklı herhangi bir sorun oldu mu? Olmadı. Allah aşkına. Şimdi işte önü burada siyasi kaç Kaç da der ki işte Kemal Kılıçdaroğlu oldu söylüyoruz bizim rakibimiz karşı tarafta. Bir aday var. Onu da destekleyen de belki altı parti var. Bir de HDP katında yedi parti var. Şimdi şu, şuna bakıyorum ben. Tamam, burada altı parti artı yedi parti var. Ya bunların ben mesela ekonomik politikaları ne Belli de değil. Ve de diğer taraftan mesela e, sanayiyle ilgili, yatırımla ilgili mesela CHP'nin politikası devletçi. Deki İyi Parti politikası liberal. Deki Devalet daha liberal. Tamam mı? Ve biz bunlardan hangisini oyleyeceğiz? Devleti mi oceğiz? Devletin yatırım yapacak. Yoksa Deki eee Devalet Deki eee Adı bu partinin Portekiz'e de Bunlar bile belli değil arkadaşlar. Bu işi diyor yani politika bile size. Bu sadece burada mı? Bu. Hayır. Deki dış politikada biz neyi oy vereceğiz arkadaşlar? Deki aynı şekilde terörle mücadele devam edeceğiz. Yoksa biz şey mi yapacağız? Yani Kuzey Irak bölgesinden çekilecek miyiz? Hassasiyetimi artıran ve bu seçimler için çaba göstermemi, çok daha çaba göstermemi gerektiren şeyin şu olduğunu idrak ediyorum ve analiz ediyorum. Bugün özellikle Millet İttifakı'nın en temel konularda, bak arkadaşlar, değerli sizin toplum kuruluşlarının değerli bir en temel konularda derin fikir ayrılıklarının bulunduğu bir yapının yarın yönetebilme gücünü nasıl ortaya koyacağını ben gerçekten merak ediyorum. Türkiye'de yaşanan ve Türkiye ekonomisini sekteye uğratan iki önemli olay yaşandı. Bunlardan biri Gezi olayıydı çevre şemsiyesi kendisine barınak yapmış çevrenin arkasına saklanmış çevre bilincini, çevre duyarlılığını arkasına saklanmış ve oradan yola çıkarak ülkenin ciddi anlamda hızlı büyümez trendine büyük bir darbe bulmuş bir önemlisi de aslında 40 yıldır bu ülkenin ayaklarında büyük bir prangı olan terör ve terör siyasi uzantılarını kendilerine yapmış oldukları demokrasi şansiyası. Millet ittifakı aslında işte bu demokrasi birlikteliği kapsamı içerisinde çok ciddi olarak hazırlıksız ve yönetebilmek yüzünü ihtiva edecek birlikte hareket etmek yüzünden uzak ve temel ve en önemli sorunlar konusunda da derin fikir ayrılıkları oluşturan diyoruz. Davutoğlu Haber Türk program sırasında ben izledim arkadaşlar. Diyor ki işte altı Cumhurbaşkanı bürokrat atamaları ile ilgili gereçe hepimizin imzası olacak. Peki olmadı. ne olacak diyor? Tek kelimeyle kriz diyor. Ya senin tek kelimeyle kriz olarak ifade ettiğin acı reçetesinin toplumsal, sosyal ve ekonomik etkilerini bu aziz millet defaten çekti Diğer mesele millilik. Bence bu seçimlerin en önemli anahtar sözcüğü millilik. Çok şükür bu geldiğimiz noktada işte seçimlere de, yerel seçimlere de bir seneden az bir süre kaldı. Bu anlamdaki sözümüzün, tahayyürümüzün ve düşüncemizin gerçek olduğuna dair birkaç tane veri paylaşmak istiyorum sizinle. Millet bahçesi, ee, geçtiğimiz dönemde de belediyemiz tarafından başlatılan yaklaşık yüzde kırklık bir kısmını tamamlanmış olan e, projenin e, tamamla, geriz, kalan tamamlanması ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanımızın e, Uşak ziyareti sırasında e, bu işin mali yükünü üzerimizden almak için projenin TOKİ aracılığıyla tamamlanması konusunda bir destek sözü olmuştu. E, i̇şte bu süreç içerisinde yaşanan, maalesef işte pandemi gibi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi e, ekonomik olarak bazı e, beklenmedik durumlar oluşturulması sebebiyle bu hadiselerin e, buradaki ihalemizi ancak dördüncü seferde gerçekleştirdik ama peşini hiç bırakmadık. Burayı yarın kalmasını hiçbir zaman e, önümüzde razı olmazdı. Böyle bir şeyi de e, aklımızdan bile geçirmemiştik. Allah'a şükürler olsun. Dördüncü ihalesi de tamamlandı ve yaklaşık e, 230 milyon artık KDV bedeliyle burasının ihalesi tamamlandı ve şu an e, firma Yeraltı Otoparkı e, kısmının e, sondajını yapmaya başladı. E, i̇nşallah sene sonuna kadar e, burada Millet Bahçesi projesi e, 800 araçlı Yeraltı Otoparkı Hiçbir e, ilave bir yapı e, mevcut değil. Zaten e, projelerde ihalede şartnamesiyle birlikte yayınlanıyor. İçerisinde sadece işte kafeterya veya e, tuvalet benzeri ihtiyaçları karşılayacak küçük yapılar var. Onun haricinde herhangi bir yapı olmadığı olmayacak da. E, bunun yanında bu, bu alanın içerisinde. Bir tarafından e, tamamlanıyor. E, bunun ihalesi zaten yapılmıştı. E, güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Şimdi e, geriye kalan e, işler için son bir ihale süreci evet. devam ediyor. Bunu da inşallah sene sonuna kadar tamamlayacak. Bu da yaklaşık bugünkü değeriyle 80 milyonluk bir proje. Evet. Yaklaşık 300 milyon liralık bir e, işi. Böylelikle Çepreşehircilik Bakanlığımız yapacak belediye yapıldı. Bunların hepsi de Metropya'da Çelik <gülüyor> Şehircilik Bakanlığı'ndan kalmayacak. E, protokol çerçevesinde tamamı anahtarı öyle diyelim. Uşak Belediyesi'ne yani Uşak'a teslim edilmiş olacak arkadaşlar.